Merhaba JT Squad. Hamsa Tekrar. Hoş geldiniz. Bugün e airing, en komik anlar. Evet, anımlar. komik anlar. Evet. veriyoruz biz airingin komik anları. Arkadaşlar, yeni abone ol, videi paylaş. Instagram'da takip edebilirsiniz. Yabiyada <gülüyor> yazabilirsiniz Aynen. ve evet, videoya girelim, değil mi Evet, girebiliriz evet. yani. Hadi, hadi. Azır azır. Azır azır azır Tamam azır azır azır azır azır bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Normalde O, that was a uh, Tiger. Biliyor musunuz? Normalde Amrod'umu sikeyim. Her bir tırmaladı Ağzının suyu mu yaktı Oh. Oh. <gülüyor> Abdullah dur bakayım bekle Az beni ben beraber da. <gülüyor> Bak bekle beni. tabanca Nereye Az istiyor. Ne? Ha ha ha ha etti actually... would you be sliding down? See the chat, man, see the mm -hmm. Everybody's random random. Çok iyi lan. Dön. E Merisa kapat kulağını. Yersin böyle dinozor yarrağına. I said I think maybe sooner later I'll start streaming Zoom. In stream in <gülüyor> Wait, what game is this guys. What game is this. Abi, insane. <gülüyor> <The class. gülüyor> İzliyorum şu an. Siktir Ben konuşmayayım lan da bakalım. Damn I love his eyes. I swear I say that. Damn. <gülüyor> Damn. The guy's gonna do something stupid. I think he said all talk. Yeah. fights. <gülüyor> so, <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar Bu ne yapıyorsun? Arkadaşlar bağlanıyorum. Antan dur yapmayacağım. Yapış. Dur dur. Şaka yapıyordum. <gülüyor> I was joking. Şaka yaptım oğlum niye iptal ettin? I just kind of give us like you have to make a decision like quick. Ya ya ya ya. Çıldıracağım ya. Ya abi böyle saçma oyun olmaz ama ya. Kadın fake'i mi yedi? Tukan abi CS'de ben çok severdim kendisini. Ta ki benim valideme Olaf'a dene kadar. Bir akşam yine CS oynuyoruz. Ben de biraz Eliren Bey'in üzerine yüklendim. Onu vuramazsın, bunu vuramazsın diye. Sonra telefonuma bir mesaj geldi. Ben dedim ki kimden geldi? Ardından şöyle bir şey geldi. Anamdan. Fena yaralıcıs. İlerim de. Diyeceksin. İyi bu. Oğlan varsa ben de oğlum var ya. Ya bakış çok iyi değil mi diyorlar? <gülüyor> Uyuy, gel gel soru sor. Soru sor. Gel ya. Amıcık <coughs> <g> <gülüyor> Burayı fulcan keseri doğruya bak madara ederiz orayı. Damlanan oldu. İyi ki What the fuck çok tuhaf oğlum çok iyi bunun yazarı falan kim yapan kim iki varsın diyor ya tokatlıyorum olarak kullanabileceğim şeyler bulabilirim onun ne olduğunu bilmiyorum amca söylemeyeyim dedim amına. Arkadaşlar Singapur'dan toplu buldum. ucuna takacağım. İçindeki eti dışarı çıkarmak için kabuğunu kırmam gerekiyor. geçirip yem olarak kullanabilirim. Ne pisleriz ya? Eminim kapalı bu ya. ya? those. And there's Like second guy with him. Ben namısta intanon oldu ya Gel kızım. Gel Ben ya ne Ya çok iyi yaptı gereksiz ya gereksiz oldu. Ben ne oldu Gel kızım babacığım. Like are they using two different heads? They could be like then one you can connect one. Bir tan, çok iyi Benim içimde rahmi demek ki. ya. Monsters and then there are people as you kill them, like you did to Ah, <gülüyor> sinir oldum herifin ağzına. Mason Page, 27 single. How long will you staying with us, Page? I don't know yet. Ach, <gülüyor> <gülüyor> the mouth, right? Oh, that's the <gülüyor> Yeah, <laughs> and you didn't. I'm so lost in me. Last floor stands on the right in the courtyard, Thanks. It's well, like it was all mine. That's for sure. Oh. Ya orosku çocuğu 360'da izliyorsan tabii ki de pixelleşir. Senin ben ananı s**eyim. <gülüyor> Abi kafayı yiyeceğim. Bir tane çocuk gözüyor yarım saattir ya. Sükür lan. Et et <gülüyor> Aman öyle 360 dediğim gibi pixelleşiyor <gülüyor> ya. Anasını s**tayım <sıkıyor> çocuğu. <gülüyor> The thing is, maybe because if we understand this, game play, yeah, if we understand yeah, the gameplay and stuff, we might yeah, be able to, to relate. To <gülüyor> Jaycee, <are you> okay? <gülüyor> Why? I can't understand it. <gülüyor> <so> <gülüyor> Muça kotaklı kotuş otota. Oo ti Aynı mantık. Vampir Kazandık bu eli Oh, isley, isleyin. Komba ses burdan geliyor çıldıracağım ama. Nerede abi, nerede burayı. Çok Evet. Asiktin. <gülüyor> <gülüyor> ah baba, ne olur. Ne olur. <gülüyor> the wonder doesn't after should like you holding the god someone is moving it may it may be that he has the movement as well though yeah adam ayakta o ne lan bir dakika, o bir, şey var fışkırdı. ne lan Bise fışkırdı. Ya fışkıtmadı o. Oğlum adam bak sana. Bir şey ne mon diyorsunuz ha? Arken, <gülüyor> ad, adamın dikisi şey <gülüyor> var mı? Bana onu söyleyin. Ona göre yanlış yaklaşacağım. Öyle <gülüyor> Ben de <gülüyor> ayıp, önündeki herkesi galiba. <gülüyor> Abi öyle Acaba mı dinecek boyutta değil o. Ne olur bir adam gibi bakayım şu. <gülüyor> Şunun ananın ağzına bağlamış bu. işte. Ah oh, keşke keşke keşke ya keşke çok yani tüm şey anlasaydık evet anlayamadık o yüzden <gülüyor> yani anlayabileceğimiz Ama... bir link varsa atabilirsiniz ya, evet, ee, evet arkadaşlar biliyorduk yapıyoruz Lütfen abone ol, videoyu paylaş. Biz Instagram'da takip edebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. İkinci kelimiz var, abone ol, abone ol, olabilirsiniz ve bir daha ki sefere görüşene kadar barış.